Şimdi yeni nesil şeylerde sürekli görüyorum yaşadığınız şeyi. Ha bu bildiğini görür ve benim çok sevdiğim otosuz var onu da araya sıkıştırayım. Yaşadığım daha köyünde şöyle bir şey diyordu <gülüyor> köylüler. Derdinde olmayan deveyi görmezmiş. Ne demek deve kocaman bir hayvan. Sen dolanıyorsun. Amacın bir deve değilse kocaman deveyi de görmüyorsun. Şu anda kalıcı makyajda ve profesyonel makyajda da hala geçmişten gelen bir sorun bu insanlar yaşıyor. Herkes görmeden kalıcı makyaj yapıyor. Hatalar üstüne, hatalar silsilesiyle başlıyoruz. Önce tasarımda hatayla başlıyoruz. Onu hemen şöyle anlatayım. Nerede mesela? Yatarak mı yapıyorsunuz çoğunuz? Çalışmanızı. Evet. İlk yanlış yatarak çalışmanız. Ben çok... Ne çok yatarak ne çok şeyde makyaj koltuğu. Makyaj koltuğu tarzında kaldırıyorsun. İndirilen. Bravo. On numara. Ama benim görüyorum çoğun full yatak, sedyede Arkasında hoca ilk başta yatarak başlıyorlar. Yattığınız anda yaş ortalaması ve saç durumuna göre. Buradan çeker kafa saçı. Buradan yapar. Oturup yer çekimi kanunuyla yaptığınız tasarım farklıdır. Ki e, hatırlatın hemen toparlayayım. Tasarımla ilgili zaten iki eksiklerimiz var. Neyi, neden, için nasıl yaptığınız hakkında hiçbir yok. Görmeyen gözlerimizle ölçerek, biçerek, santimlerle Iı, tasarım yapmaya çalışıyoruz ama tamamen onun da altı boş çünkü ölçebileceğimiz bir mecra değil yüzümüz ortadan bölülecek ise ve bunu ölçtüğümüzü aynada görmeye kalkmamız inanılmaz bir travma bence çünkü ayna iki boyutlu görüntü aynada ışıkta patladığı zaman yaptığınız tasarımda sürekli hata üstüne hata görürsünüz iki boyutlu ne demek? Biliyorsunuzdur ama yine de açıklayayım. Derinliği olmayan görüntü demek. Fotoğraf görüntü demek. Onun için bizim profesyonel fotoğraf makyajlarında modelaj dediğimiz gölgeleme, ışıklama var. Ne yapıyoruz? Gölge dediğimizde boyu renkle geri atıyoruz. ışıkla öne çıkarıp patlatmaya çalışıyoruz. Ki iki boy, yani üç boyuta çıkartalım o fotoğrafı diye. Ya da televizyon makyajımızda öyle. Üç boyutlu yapalım. Aynada bakıyorsunuz tadın atması santimde aynada ne yapıyor ne görüyor? 2 boyutlu görüntü yani yüzünüz düz düz bölümü ve geriye dönen bölümü taş geldi yüzün burasında bu pat diye gitti geri döndü bu kaşın kuyruğunu görmüyor geri giden de olduğu için ama sen görüyorsun 3 boyutlu da bu da diyor ki uzun şimdi bilmeyince otomatikman yok diyorsun hayır öyle değil anlatamıyorsun diye önce onu anlatmanız lazım mesela ben öyle çalışmıyorum de ayna yok dresuarımda ayna Çalışırken mutlaka makyaj koltuğu ama arkası yüksek olmayan istediğim esneklikte yatırabileceğim e, kaldırdığımda aynaya direkt bakıp da onları söylemesini istemiyorum. Açıyorum sonra aynası görüp hemen kapatıyorum çünkü onu o da ne göreceğini bilmiyor. Uzun süre o görüntüde kalırsa başlıyor seçmeye. Bu kısa hayır bu kısa değil yüzün düz alanı buradan sonra geriye düşüyor ama aynı boyutlu görüntü olduğu için sen bu geri düşeni kısa olarak görüyorsun ya da yüzünü ortadan böldüğünde muhtemelen burası hepimizde var daha geniş bu tarafı daha dar olduğu için diyelim ki burada saç dibine daha yakın saç burada daha erken geliyor burası daha geniş o onu bilmediği için ben kalıcı makyajla orayı betimlediğimi vurgulayıp öne çıkardığım için bu kısa bu uzun. Müşterin bu müdahaleleri bir kere inanılmaz sinir bozucu. Altyapınızda böyle bir bilgi olup ona bunu sunamadığınız zaman müşterin daha provada tepenizi alt koşturmaya başlıyor. Bir kere bilginizde bunu orada pat diye önünü kesmeniz lazım. Sen benim gördüğümü görmüyorsun. Sen benim gördüğümü görebilmen için üst ışık karşıdan değil. Üstten bir ışıkla şunların bölgede kalacağı alanlarda ve loş alanlarda anca makyaksız yüzünü öyle görüştür. Neresidir bu? Tuvaletlerin loş ışıkları. Hepimiz tuvalette daha güzel görünüyüz. Niye? Ha? Bunlar hepsi gölgeye gider. Gerçi yüzümüz küçücük Fotoğrafa bir çıkarız. Allah 10 kilo fazla. 10 kilo fazla değil. Işık farklıdı ki boyutu görüntüye düştü. Derinlikten yoksun diye Dolayısıyla bu inanılmaz tasarım için önemli bir bilgi. Ve